Herkese selam arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle birlikte bu videodayız. Ama bu da açılatma videosu. Ee, en son attığım videoda biliyorsunuz ki bilgilerle demiştim size. Ee, şimdi ise açılatacağım arkadaşlar. Ee, çekilişi son 2 gün kaldı yani. Çekiliş değil. İşte, o hep şey. Evet, ilgi aldım arkadaşlar. Ve Buradan arkadaşlar e, diğer 350'liyi de aldım. E şimdi sizlerle birlikte bu sefer gidip diğer 350'liyi de alacağız arkadaşlar. Exit ne tarafta? Exit, exit, exit. Tamam. E, evet arkadaşlar. E, bundan bir hafta sonra bu çekilişten e, yani bir hafta sonu değil de bakacağım arkadaşlar Aykut'la birlikte bir çekiliş yapmayı düşünüyoruz. Ee, onunla birlikte bir sürü filan pet vereceğiz. O büyük bir kampanya olacak. Şimdi öylesine minik bir kampanya yaptım. Ben yani kendim ee, pet bölümünden. Bir şey çıkarmamışım değil mi? Unutlanmadı. Ve evet arkadaşlar. Üçüncünün pedini almaya gidiyorum. Ve arkadaşlar. Üçüncünün pedini aldık. Arkadaşlar bir dahaki çekilişi. Hop. Bu da pek çekiliş sayılmayacak ama arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Hani yaparsam. Ee, onu da videoda yapacağım bu arada. Hani anlatacağım o da bilgile bilgilendirme videosu olarak gelecek arkadaşlar. Mesela buradan bir sürü alacağım. Ee, paketlerden. Sonra gideceğim. Hmm, araba almayacağım da arkadaşlar bisikletli motor vereceğim. Araba biraz uçuk fiyat. Onun dışında böyle bir sürü bir sürü şeyler vereceğim arkadaşlar. Boşuna para ödemeyelim. Evet arkadaşlar. <gülüyor> Aldık. Yani pedimizi. Bunu geliştirmemek için ben bunu bir çıkartayım hatta. Kurbağa of Glygram'du. Bunu iyi çıkartalım. Evet arkadaşlar. Ee, bir sürü kişinin gireceğini düşünmüyorum çıkışa yani ama girerseniz belki gersiz olabilirsiniz ee, şu anlık robux'u vermiyorum tabii ki ileride robux'u da vereceğiz ee, şeyler Hmm. Evet arkadaşlar. Bir kez daha hatırlatacağım ne vereceklerimi ve sonra görüşürüz. Bay bay. Ee, arkadaşlar. İlk drene buradan. Bununla. Bu Bu altın yüzükle. Buradan EMU'yu vereceğiz arkadaşlar. EMU nerede? He. <gülüyor> vereceğiz. Sonra ikinci girene buradan arkadaşlar bu 350'likle yani şununla ee, buradan cat vereceğiz. <gülüyor> buradan full ground kedimizi vermeyeceğiz. Ne ya hadi sizin için full ground pet verelim. Evet 3 tane full ground petiniz kediniz olunca yani cat olunca bunu ne on yapabilirsiniz son arkadaşlar e, üçüncüye tek bundan vereceğiz arkadaşlar dörtle beşe arkadaşlar e, buradan dördü arkadaşlar ikisine de ikişer tane vereceğim yani Sonradan onadan gidmek ondan suçu değildir belki diye e, şu şuradan belki bunu veririm Evet, hatta arkadaşlar şöyle yapacağım Bunu vereceğim dördüncü gelen bununla şunu vereceğim hmm, Burada 5 gene de arkadaşlar şu Alexte hmm, bir olma olması arkadaşlar daha iyi bir şeyimiz var mı Şurada arkadaşlar olsun Evet yani, tavşımız olsun arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ve beni bana arkadaş kısa yollayabilirsiniz. Bu hesaptan. Yollarsanız beni mutlu edersiniz. Çünkü çekilişe de yetişebilirsiniz. Ee, <gülüyor> yani arkadaşlar bu arada direk uzun süre tutuyorum. 5 ile 7 arası. <gülüyor> Çünkü arkadaşlar mesela 5 müsait olmayan olur. 6, 6'da müsait olacak olur ya da 7'de müsait olacak olur. tabii ki arkadaşlar bunu 2 saat boyunca videoyu da yapacağız. Mesela bir 20 dakikasını çekeceğim sonra diğer gün ee, çekeceğiz. Öyle arkadaşlar. Bu pazar günü yollayabilir miyim arkadaşlar? Onu bilmiyorum. Belki diğer pazar yollarını etmiştir miyim bilmiyorum. Onu bir baştan diyeyim. Evet arkadaşlar. videoyu beğenmişsinizdir demeyeceğim. Çünkü videonadır. Evet arkadaş, arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.